Merhaba, ben Enes. Topluma hizmeti uygulamaları dersi kapsamında Birleşim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği'nde gönüllü olarak görev aldım. İlk kez bir eğitim derneğinde gönüllü olarak görev almaya başladım. BT Derneği'ni seçerken de bölümümüz kapsamında hem benim faydamın olması hem de kendime burada bir şeyler katabilmek amacını düşünerek BT Derneği'ni seçtim. İlk olarak BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı hocamız ile iletişime geçerek neler yapacağımız hakkında bilgiler edindik. İlk toplantımız Zoom üzerinden neler yapacağımız ve nasıl eğitimler vereceğimiz hakkında bir planda toplantısıydı. Kararları beraber alarak ilerleyen süreçlerde kimlere nasıl bir eğitim vereceğimizi kararlaştırdık. Yapacağımız etkinlik bir müze olacaktı. Etkinlikten önce bu müzeye giderek müze hakkında bilgiler aldık. Müze müdürümüz ve rehberimiz bizi çok sıcak kanunlukla karşılamıştı. Yaptıklarımızın çok iyi ve değerli şeyler olduğunu söylüyor ve her şekilde yardımcı olacaklarını dili getiriyorlardı. Bu sırada ben ve arkadaşlarımın gerçekten hem dersliğimizde olsun hem de meslek hayatımızda olsun insanlara nasıl önemli bir şekilde dokunduğumuzu fark ettim. Etkinlik günümüzde de ilk kez böyle kalabalık bir öğrenci grubuna eğitim verecektim. Çok heyecanlıydım. Öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım ile gelen ortaokul öğrencilerimize 3 haftadır planladığımız etkinliğimizi büyük bir heyecan ile gerçekleştirdik. Aslında böyle bir etkinlikte yardımcı olmaktan çok mutlu olmuştum. Çünkü öğrenciler öğretmenim öğretmenim diyerek yardım istiyor. Onlar yardım istedikçe de ben mutlu oluyordum. Bir başka etkinimize de birçok ortaokul öğrencisiyle tanışma ve onların bilgisayar alanına ne kadar istekli olduklarını fark etme şansım oldu. Düzenlediğimiz bu etkinlik pazar günü olmasına rağmen birçok ortaokul öğrencisi velileriyle birlikte etkinliğimize gelmişti. Velilerin pazar günü istirahat etmek yerine çocuğunu bizim yapmış olduğumuz etkinliğe getirmesi bizim açımızdan gerçekten gurur vericiydi. Biz orada gerçekten değerli bir eğitim veriyorduk ki velilerimiz çocuklarını bizim eğitimimize getirmişti. O eğitimde de bir şekilde öğrencilerimize faydalı bir şekilde dokunarak eğitimlerimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Genel olarak bize bugünlük sürecimizde her şekilde yardım eden ve destek gösteren öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.